Bugün ise birazcık eğer fonksiyonuna bakacağız. Eğer fonksiyonuyla e, mantıksal işlemler nasıl yapılır, e, işlerinizi e, nasıl kolaylaştırabilir bundan bahsedeceğiz. Şimdi e, şöyle bir şey yapacağız. Burada gördüğünüz gibi farklı notlar var. Bu notlar değiştirerek şurada, işte şurada not ortalamanı oluşturduk. Mesela bunu 40 yaptığımızda not ortalamasının da değiştiğini e, göreceksiniz. İşte bunu 51 yapalım. E, şuradaki ortalamalar değişiyor. Şimdi burada şöyle bir şey yapalım. Ee, ortalamayı birazcık daha düşürelim şöyle. Burada şöyle bir şey yapalım. Ee, diyelim ki eğer not ortalaması 50'den yüksekse buraya geçti yazsın. Ee, 50 ve 50'den yüksekse buraya geçti yazsın ama 50'den düşükse buraya kaldı yazsın. Bunu nasıl yaparız? Eşittir'e bastıktan sonra eğer fonksiyonunu kullanacağız. Eğer diyoruz ve bir mantıksal ifade. Şimdi öncelikle not ortalaması sütununu seçeceğim. Ve diyeceğim ki eğer büyük eşit ise neyden? 50. Sonra noktalı virgül koyuyorum ve bir değer yazacağım buraya. Büyük eşit ise ne yazacak? Geçti. Tekrardan bunu geçti dikkat edin. Ee, tırnak işareti içerisinde yazıyorum. Tekrardan noktalı virgül koydum ve bir tırnak daha koydum. Eğer böyle değilse yani 50'den küçükse kaldı yazsın. Bakalım oldu mu formülümüz. E, parantezi kapatıyoruz ve enter'a basıyoruz. Gördüğünüz gibi not ortalamamız 73 olduğu için buraya geçti yazdı. Bunu aşağı doğru sürükleyelim. Bakın 48 ve 47 olduğu için bunlara kaldı yazdı. Bu da not ortalamasını düşürebiliriz. Mesela burayı 60 yapalım. Ee, şurayı da 15 yapalım. Şu an tam 50'ye geldi. Şöyle 45 yaparsak bakın şuradaki not ortalaması kaldı olarak e, durum kaldı olarak değişti. Bu şekilde mantıksal ifadeler kullanarak e, öğrencilerinizin yani notlarını ya da başka yaptığınız işlemlerde e, çeşitli yazdırma işlemlerini bu şekilde yapabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bundan sonraki eğitimlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.